Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Fox'taki Yasak Elma'nın Halidi Talat Bulut'un 62 kostüm asistanı Özge Şimşehir 19 dudağından öperek taciz ettiği iddia edilmişti. Talat Bulut samimiyeti mi yanlış anlıyorlarsa bu onların problemi açıklamasını yapmıştı. Konu yargıya da taşındı. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, Talak Bulut'un sözleşmesini feshedebileceğini söylemişti. Bu sırada sosyal medyada Talak Bulut'un yerini kimin alabileceği konusu tartışılmaya başlandı. Bugün ise Talak Bulut'un canlandırdığı Halit Argun rolü için Mehmet Aslanto ile görüşüldüğü iddiası gündeme geldi. Ancak Mehmet Aslan Tuğ, bu söylentiyi yalanladı ve, yapacak başka işlerimiz var, dedi. Öte yandan sosyal medyada çok ağır hakaretlere maruz kaldığı için, Instagram sayfasını yorumlara kapatmak zorunda kalan, Talat Bulut'un önümüzdeki günlerde ifade vermesi bekleniyor.